Aşağıdaki doğrunun grafiği 2y artı 3x eşittir, 7 olarak verilmektedir. Buna göre x kesme noktasını bulunuz. x kesme noktası. x kesme noktası nedir? x kesme noktası y'nin sıfıra eşit olduğu durumlarda x'in alacağı değerdir, değil mi? Ya da x değerinin x ekseninde kesiştiği noktadır. Burada y'nin sıfır olduğunu unutmayın. x ekseni üzerindeyken y sıfır. O halde bu x'in ne olacağını bir düşünelim. Bu x, buradan baktığımız, gördüğümüz kadarıyla 2 ile 3 arasında 2.5'tan az gibi görünüyor. Ama tam değerini bilmiyoruz. Bu yüzden denkleme bakalım ve tam değerini bulmaya çalışalım. Bu denkleme göre y sıfırken x nedir? Ne yapacağız, nasıl bulacağız? Denklemi çözeceğiz. 2 çarpı 0 artı 3x eşittir 7. 2 çarpı 0, 0 eder. Geriye 3x eşittir, 7 kalıyor. x'i bulmak için de her iki tarafı 3'e bölelim. Sonuç, x eşittir 7 bölü 3. Bakalım, grafik üzerinde bu nokta 7 bölü 3 olabilir mi? 7 bölü 3. 6 bölü 3 artı 1 bölü 3'e eşittir, değil mi? 6 bölü 3, 2 eder. Yani buradan da 2 tam 1 bölü 3 oluyor. Başka bir şekilde yapacak olursak, 7'de 3 2 kere var. Kalanımız 1. Tabii bunu 1 bölü 3 olarak yazıyoruz. Yani bu da 2 tam 1 bölü 3 eder. Grafikte bu noktada zaten. 2 tam 1 bölü 3'e denk geliyor. Yani x kesme noktası eşittir 7 bölü 3. Benzer bir işlemi başka bir videoda da yapmıştım. Bileşik kesirle yazmak her zaman daha kolaydır. Bu yüzden bunu 7 bölü 3 olarak yazdım.